Allora neredeyse milyon 15.000 XP. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kral kasamızı açtık. 100.000 XP. Evet, oh. Oha! Bir karakter kasası açtım. 30 günlük şans şans. Oha! Bir kat kumbuk kasa verdi. Çok iyi. 100.000 XP. 100.000 XP ama ya Rabbi. Aman ya Oha! Herkese yeni bir videodan tekrardan selamı arkadaşlar. Ben Muhammed İmran hoş geldiniz. Bu kusursuz birlikte arkadaşlar. Ee, Zulu hesabımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz maksimum. Arkadaşlar bu arada ben e, sizi biraz rekabet falan attım. Ee, arkadaşlar kelebeğe artı bir bastım işte 7 günlük avuğa 3 falan çıkardım arkadaşlar bir de şöyle birkaç kasa falan aldım. Biriktirdim arkadaşlar hiç bunları para yatırmadan. Züge kasasını arkadaşlar bakın şuradan aldım. Gördüğünüz gibi 800 mermi attı eden direkt buradan aldım. Şu başarımı alalım. Kral kasamızı arkadaşlar buradan aldı. Yani bu şekil. Dese kasası da rekabetten verdi. Dese kasasını abi açalım hemen. Üçü de süper niçancı destesi. Çok iyi hemen şöyle bir sunucu değiştiriyorum. Hemen hızlı bir şekilde sunucumuzu değiştirelim. Sunucu 70'e gidik. Atosu 38'e girdim. Hello Runner 38'e 15 milyon ZP çıkardı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kral kasamızı açtık. 50.000 XP. Oha! Oğlum bu 48 harbi de 48'e harbi bir şey var. 3 güne gelmemişse AK 2 adet karakter. Honor Tab 1 DS'si çok iyisin. 22 seviye oldu. Çok iyi be. Sonra da 26'ya bir VIP kasası açtım. 1500 DP. Bir karakter kasası açtım. 30 günlük şemsiyemiz. Oha! Oha! Keşke şu 50.000 XP'nin de ekran görüntüsünü alsaydık. Neyse. VIP kasası da 2000. Bir karakter kasası daha. Bir günlük zeynep ilmeği Şöyle bir M4A1 destesi. İki nadirimiz var. Bir süper nişancı açtım. Bak bütün desteleri sunucu 38 açtım. Sunucu 38 gerçekten ballı bir sunucu. İyi şeyler çıkarttık. Bir M4A1 destesi daha açtım. Çöp verdim. Bir M4A1 destesi daha. Bir nadirimiz, 4 yaygınımız var. Güzel. 380'imizi desem çıkar süper ne çal açtım hadi. Bir avdam bir nadirlerden falan lazer Ver bari. Şart durun. Şöyle gelelim hop. Bak şöyle. Hop geldik. Çöp yine. Yani, lazer Ver bari bir sniper'a. Vur 12 kar 98 dürbün geldi. Çok iyisin. Kasalardan süngü kasasını açtım arkadaşlar. m 6 verici cehennem süngü çok iyisi biraz belki şey yaptık, kasalar dedik, sünge kasanı açtım. m 6 verici, mekatronik sünge, mal 6 l vericiye arkadaşlar. Geldim, totemimi yaptım, açtım. 10.000 XP daha verdi, çok iyisin be. Evet, bir, bir tane de AKS yapalım arkadaşlar. Güzel başladık videoya. 3 dakika olmuş daha. 3 dakika 15 saniye. Bir 3 adet X sıra kasası verdi. Ama geçelim arkadaşlar. Biz arkadaşlar sınırsız makinenin XP kasası lazım arkadaşlar. Bize kasa lazım. bir görev ekme 76's çöptür. Hadi be bir bir haftalık yarda 98 bir gladyo kasası. bir süper platin, bir bir gladyo kasası ver Kral 2 adet kral kasa da iyidir be. Çok iyi bugün biraz coştuk. 2 adet combo kasa verdi. Çok iyisin. 100 bin XP! 100 bin XP aman ya Aman ya Oha arkadaşlar! Oha! Oha! Hesap full artı full rıza baba. Şans karsına açtım 3 adet gün. 7 günlük garantilik aç 3 adet çok iyisin. Destelerimiz var mı yok, materyalimiz var. Açalım bakalım. Çünkü üzeri demirimizi aldık, kasalardan bir tane 7 günde garantili açtım. 7 günlük kahve verdim, çok iyisin. Efsane şeyler çıkıyor arkadaşlar, bir garantili kasada açtım. 7 günlük el patron verdi, bir kombu kasa açtım bakayım. 25000 zp, bir AKS'i yapacağız. 7 günlük garantili, bir tane de açtım. 7 günlük kombinmanız yüzü çok iyisin. Bir kombu kasada, 5000 xp, çok iyi be. Bir AKS daha yapalım arkadaşlar. Hesabımız gördüğünüz gibi full artı full olmuyor çok yakın arkadaşlar. 20 kaç dakika geçti ya? Hesap full artı full. Sunucu 38 arkadaşlar. Sunucu 38'in e giriş sizdek bütün kasalarınızı sunucu 38'de açın. Bir günlük karamit geçelim. Arkadaşlar hadi bir gladyo kasası. Platin deste verdi. Bununla bir kuantum ver be. Desteler dilim. Bir platin deste açtım. Nadirlerimiz 3 nadirimiz var. Çöp verdim. 29.000 zipimiz var. Bunları saklayacağım arkadaşlar. Lazım olur. Şuna bakalım kaç dakika geçmiş. 5 dakika geçmişler. Biraz da ölüm maçı falan oynayalım. Şöyle bir bakalım. Ee, bu arada silahlarımıza bakalım hemen. Şöyle bir. Ana. Oyun günü en var. Şuna bir takalım tekrardan silahlar ana diyelim avuk diyelim bunda bir şey yok silah diyip ana diyelim akşam bugün bayağı bir ballıyız coştuk bugün bir avp'mize bakalım avp morala değiştirici güzel akşam ben bir avp oynayayım şimdi 3 4 5 de var artık şimdi 5'e avp'yi koyalım 4 m 4 h 3 dl 125 a falan var ama Bizim arkadaşlar şu set e, 3DL-125A3 yerine Başka bir silah koymamız lazım diyecekken MpT-76 tam da o sırada geldiğimizde Şimdi çanta diyeceğim yine 76 76mızı biraz şey yapalım ee, Bir m 4 haberimize 1imize bakalım arkadaşlar. 3 dl 125 açmıştık Desenimiz çıktı Üst eklentimiz Delta verdi Öneklentimizi verdi, alt eklentimizi verdi, aksesuarımızı verdi, çıkartmamızı vermi ve M4 tabirimiz arkadaşlar full artı full dizmiş olduk. Yani M4 tabir üçte desene dizdik yani ben ana hesap arkadaşlar 20 tane M4 tabir deses açtım. bir tane üst eklenti vermemişti. U bak şu desen çıksa var ya işte de şunu verse bak görüyor musun? Şu verse üf. Bakalım şu desen bende var arkadaşlar. Şu transform. Bak en iyisi kadınlar Neyse arkadaşlar biz biraz maça geçelim hemen. Ee, hemen şöyle bir maç bulalım. sonucu bir gelelim. Şöyle bir bakalım. 15 en altı gemi. Güzel. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar alakamızda var. Aşağıdakımızda bulmuşlar. Bu da zaten en az bir... Fuuu 150 bin xB'yi çıkardık toplam. En az bir... 20 lak bekliyoruz yine ama her zamanki hayaller 20 lak, gerçekler 5 lak. Böyle arkadaşlar yok. Bize birkaç kalbimizi kırmıyor. Hadi lak atın be. Lak like atarsanız sizlerin de hesabımları böyle. Kasanız varsa kasa açılımı yapabilirim. Aa, kar 98. Bak! Nasıl gelmedi? Bir dakika arkadaşlar işte, benim şu ayara yapmam lazım. Çok iyi vurduk. Temme git. Arkadaşlar, yani ben dünküüne göre daha fazla pro oynayacağım çünkü... Dün arkadaşlar şey yaptım ben, alan girmiştim. İkili bomba falan da var. Şöyle bir atalım. Akşam bu kelebeğe full artı basacağım. AKP A artı beş AUG var herifte Oha Hangi tarafa bakayım? OY! Kafa vurdum ya arkadaşlar Öyle bir prefe çıktım ki herife Arkadaşlar burada şu kelebeğin şeyini göstereyim size. Bir arkadaş yazmış. Böyle kelebek mi olur diye de ona rağmen şunu gösterdim yani. O arkadaş arkadaşlar kendini biliyordur. <gülüyor> Biliyorsa video olarak atsın. <gülüyor> Neyse başlıyor. Birini aldım. Dördü dört. Kötü gidiyoruz aslında ama yine bu artı sıfırlı silahlara göre bak. Ömler tabiri çöp herifim. Arkadaşlar ben hayatımda bir günde 29 seviye adam olan adam görmedim. Arkadaşlar bir günde 29 seviye olduk. Yani ben böyle bir şanslık görmedim bir hesapta. Çok iyisin, çok iyi 7'e tuttu, çok iyi tuttum be kanka. Geldim. Arkadan mı sıktılar? Güzel kafa kurdum. aga be güzel lan 7'ye 6. Bir AK çekelim bakalım. Ya da diğer elave oynarız. Arkadaşlar bu oyunda AK iyi değil normalde. AK çok iyi silah ama. Bu oyunda AK çabalarken zorla çok paytive oynuyoruz. Ama arkadaşlar biz bu paytive'i yine de yıkacağız. Biraz kötü oynuyorum şu an yine de arkadaşlar ama sen mi git? Buradan gelecek ben. Ela şöyle bir bomba mı atalım? Ya adamı.